Merhaba. Önceki videoda 99.061'i 100'e böldük. Ve bunu uzun yoldan yaptık. Bu videoda size bir kısa yol göstermek istiyorum. Çünkü bu bölme işleminde sayıyı 10'un bir kuvvetine bölüyoruz. Elimde 99.061 sayısı var. Ve bu sayıyı 10 ile çarparsam sayıyı daha da büyütürüm. Bu sayıyı 10 her çarptığımda, nokta yani ondalık işareti sağa doğru kayar. 99.061 çarpı 10, 990.61 diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ondalık kısmı sağa doğru bir adım kaydırdık. Eğer, burada renk değiştireceğim bir saniye. 99.061'i 10'a bölersem, bu sefer ondalık işaretini ters tarafa yani sola doğru kaydıracağız. Bu işlemin sonucu da 9.9061 olur. Yüze bölmek de 10'a iki kere bölmekle aynı şeydir. O zaman sol tarafa doğru da iki kez kaydıracağız demektir. Sayımız 99.061. Eğer bunu yüze bölmek istiyorsak sola doğru bir basamak kaydırmak, 10'a böler ve sola doğru bir basamak daha kaydırırsak tekrar 10'a bölmüş oluruz. Yani 99.061 bölü 100 eşittir 0, 9, 9, 0 6, 1. Sadece ondalık kısmı sola doğru iki basamak kaydıracağız. Okumayı kolaylaştırmak için başa bir tane 0 koyabiliriz. İşte bu kadar. Afiyet olsun.